Evet arkadaşlar, bu videoda iki farklı malın talep eğrisi hakkında konuşmak istiyorum. Burada şu an her yerde satılmakta olan bir laptop var. Tamam mı arkadaşlar? Bunun da şu anda satın alabileceğimiz en ucuz araba olduğunu varsayalım. 1985 model bir Yugo. 30 yaşındaki bu küçük arabanın bugün satın alabileceğiniz en ucuz araç olduğunu varsayıyoruz. Tamam mı? Şimdi de bu iki malın, Yine başka bir varsayım olarak talep değerlerini düşünelim. Dikey eksene ne yapacağız? Fiyatı koyacağız. Yatay eksende de ne olacak? Miktar. Yani dikey eksende fiyat, yatay eksende miktar. Buraya da bir tane çizelim. Evet, fiyat ve miktar. İkisinin de talep yasasına uygun olduğunu düşünelim. Anlaştık mı? Eğer fiyat çok yüksekse, Laptop'a olan talep düşük olacaktır. Eğer fiyat düşükse de talep edilen laptop miktarı ya da sayısı diyelim artacaktır. O zaman talep eğrisini bu şekilde çizebiliriz. Bu bir doğru olmak zorunda değildir. Eğri ya da buna benzeyen bir şey de olabilir. Evet, laptop için güncel talep bu şekilde. Önceki videolardan hatırlayacağınız diğer tüm faktörlerin de değişmediğini varsayıyoruz. Tamam mı? Şimdi buradaki çok ucuz araba için de benzer bir talep eğrisi çizeceğiz. Fiyat yüksekse ne olur? Arabayı almak isteyen kişi sayısı az olur değil mi arkadaşlar? Kimse o parayı vermez. Fiyatı belirlememize gerek yok. Yani yüksek olan herhangi bir fiyatta alıcıların sayısı az olacaktır. Tam tersine de fiyat düştüğünde alıcı sayısı yani arabaya olan talep ne yapacaktır? Artacaktır. Bunun talep eğrisini de bu şekilde çizebiliriz. Bu da talep yasasına aynı şekilde uyum gösteriyor, uyuyor. Bir kere daha tekrar ediyorum. Bu da güncel talep. Bu noktalarda anlaştığımıza göre şimdi bu mallara olan talebin gelirdeki değişiklikler sonucu nasıl değişebileceğinden bahsedelim. Evet, işin içine gelir faktörünü ekleyip gelirin bu iki mal üzerindeki etkisi hakkında sizlerle konuşmak istiyorum. Diyelim ki genel olarak insanların geliri artıyor. Tamam mı? Genel bir eğilim bu yani. Genelde gelir düşmüyor ama artıyor. Laptopla başlayalım. Eğer insanlar daha fazla para kazanmaya başlarsa, harcayacak daha fazla paraları olur ve herhangi bir fiyat için talep edilen laptop sayısı da daha fazla olur. Evet, herhangi bir fiyatta talep edilen laptop sayısı artar bu durumda. Bu noktada da, bu noktada da. O zaman gelir arttığında bu mal için olan talep artar sonucuna ulaşabiliriz. Talebin arttığını göstermek için de bu eğriyi sağa kaydırırız. Burada ne oluyor? Talep artıyor. Yani gelir artınca talep de arttı arkadaşlar. Aslında mantıklı, öyle değil mi? Peki eğer gelir azalsaydı ne olurdu? Talep azalırdı. Neden? Çünkü insanların laptop almak için daha az paraları olurdu. Hemen hemen çoğu mal için durum aynıdır, durum budur. Gelir artınca talep de artar, talep eğrisi sağa kayar, gelir azalınca talep de azalır, talep eğrisi de ne yapar? Sola kayar. Bu tip mallara normal mal denir. Evet, buradaki normal bir maldır. Şimdi tahmin ettiğiniz gibi, gelir yükseldiğinde en ucuz arabaya olan talep ne olacak konusunu Düşünmeye başlayacağız. Şimdi gelişmiş bir ülkede olduğumuzu ve hemen hemen herkesin bir arabası olduğunu da varsayalım. Bunu da varsayımlarımızı ekleyelim. Evet, bu durumda gelir artarsa ne olur arkadaşlar? İnsanların daha çok parası var, bu doğru. Ama bu parayı en ucuz arabayı almak için mi harcayacaklar acaba? Çoğu zaman biraz daha fazla paranız olduğunda biraz daha iyi bir arabayı almayı tercih edersiniz. Öyle değil mi? Yani mesela şöyle diyelim. Bu fiyata bu arabayı alacak olan insanlar, bir saniye artık biraz daha çok param var, daha iyi bir araba alabilirim. Bu araba zaten pek de güvenli de eski püsküydü canım, daha iyi görünen bir araba alıp çevremdekilere hava basmak istiyorum diyerek, hem ille de böyle demek zorunda değiller ama buna benzer şeyler söyleyerek, bu araba için ya da bu arabaya olan talep için çok garip bir durumun ortaya çıkmasını sağlarlar. Sonuç olarak bu arabaya olan talep azalır. Ve talep eğrisi sola kayar. Evet, eğri sola kayar. Gördüğünüz gibi gelirin bu araba üzerindeki etkisi çok ama çok garip. Geliri yükselen insanlar bu arabadan daha fazla almak yerine daha iyi bir araba satın almak isterler. Ve bu da talebin düşmesine yol açar. Bu tip mallara da düşük ya da aşağı mal deriz. Düşük malları, geliri artan insanların artık sahip olmak istemedikleri ya da daha az sayıda sahip olmak istedikleri mallar olarak düşünebilirsiniz. Ya da Tam tersi durumda, yani gelir azaldığında da bütçeleri kısıtlanan insanların artık lüks arabalar almak yerine, yani lüks arabaları almak istemezler öyle değil mi? İsteseler de harcayacak paraları daha az olduğu için alamazlar. Kemerleri sıkmaları gerektiği için ya da bir şey alırken artık iki kere düşünmek zorunda oldukları için lüks araba yerine ne yaparlar? Bu arabayı isterler. O zaman bu arabayı isteyen insanların sayısı artar. Ve bu gerçekten de garip bir durumdur. Gelir düştüğünde talep artıyor. Tekrar ediyorum, gelir düştüğünde talep artar. Unutmayın, talepteki değişiklik eğrinin sağa veya sola kayması ile açıklanır. Bunun, pazardaki en ucuz araba olduğunu varsaydığımız için herhangi bir fiyatta talep edilen miktar daha fazla olacaktır. Gelir düştüğünde normal bir malda beklenilen şey, talebin de düşmesidir. Ama düşük malda beklenilen normal malın tam tersidir. Tekrar ediyorum, gelirin etkisi Düşük mal üzerinde, normal mal üzerinde olduğunun tam tersidir. Tam tersi etkiyi yaratır. Bunun sebebi, insanların gelirleri yükseldiğinde düşük mallar yerine daha iyisini almak istemeleri ya da gelirleri düştüğünde daha kaliteli mallar yerine düşük kalitedeki malları tercih etmeleridir.